Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine güzel bir içerikle karşınızdayız. İçerik değil aslında bence. Güzel bir haber vereceğiz sevgili okuyucularımıza, izleyicilerimize, takipçilerimize. Ne yapıyoruz Osman? Aslında biz uzun bir süredir montaj için bir bilgisayar toplamayı düşünüyorduk. Çünkü sevgili montajımız Oğuz. Biraz kendi imkanlarıyla yürütüyordu işi bilgisayarını. Evet, zorlanıyordu biraz. Evet. Biz dedik ki ona canavar gibi bir sistem toplayalım. Ve bunu da topladık sanırım. Topladık. Hadi çıkar koy masaya. Çıkarıp masaya koyalım. Şöyle. <gülüyor> Ağır da bana bırakmış <gülüyor> Şöyle Aşağıda. koyalım masaya. Şöyle çizmeden. Masamızı çizmeden. Masaya koyalım. En önce monitörü indirelim aslında. Bir kasayı açalım. Monitörü sonra açarız evet. zaten değil mi? Casper'dan Excalibur aldık arkadaşlar. Bu aslında oyun bilgisayarı. Ama, biz... ama biz bunu biraz da özelleştirdik. Hani Baya bir şeyler koyduk şey yaptık içine. Birazdan... Ee, ne gibi bir sistem olduğunu zaten göstereceğiz. Evet. Ama bu arada herkes de bunu özelleştirebiliyor. Tabii canım, yani herkes, yani bize özel bir şey değil bu. Değil bu. Casper'ın internet sitesine girdiğiniz zaman anakartından işlemcisine, ne bileyim RAM'inden diskine kadar her şeyini seçebiliyorsunuz ve Aynen öyle. Casper garantisi altı da alabiliyorsunuz böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet açıyor. Tıp tıp tıp tıp heyecan dorukta. Yalnız canavar bir makine topladık. Yani, Öyle söyleyeyim. Evet. Bir... Artık Oğuz bunlarla artık 3D renderimi yapar. film mi çeker bilmiyorum. Hollywood montajı <gülüyor> videolar falan. Bir bakayım. Burada bir tane daha şey var. Bu büyük kasa var burada. Bence evet. bunu kaldırıp Gancım. çizmeden ama ama. <gülüyor> Şöyle alayım ben sen yaşlı Şöyle. adamsın. Kalma. <gülüyor> Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Burada Buradan mı çıkartalım diyorsun? Öyle atalım bir yerden iteriz bir yerden çekeriz, çekeriz. çıkar. Şurada Böyle. bir kağıt var. Etiket yapıştırmışlar ha, ben burada sen, sen orada. it oradan ben de buradan çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Koli açılışı. Koli <gülüyor> açılışı yaptık. Kutu'dan koli, koli açılışına geçtik. Burada ha, kablolar falan var orada. Evet klavyemiz, mouse'umuz da var. O canavar gibi de bir klavye gelmiş Gösterelim gösterelim. Oo RGB'li bakın. Şöyle gösterelim. Evet. Hem oyun oynarız bunda hem de montaj yaparız ya. Ne olacak yani değil mi? Tabii canım. Gaming, mouse, klavye. Çok Açalım güzel. bakalım kutuyu. Sonra, sonra bakarız. Şurada dursun İşte bu bize. güzel bir şey bu. Hani kendi bilgisayarımızı kendimiz kurmuş olduk. Montajda kullanabileceğimiz donanımları. Çıkartalım şimdi. Evet. Bu arada konfigürasyon yapıyorsun ya Osman. Bir günde geliyor abiciğim Bir günde toplu yani tabii, güzel çok güzel Yani önemli yani. olan şey kafanda bitirmek burada kafanda evet. bitirdikten sonra oraya listeye girdiğin anda zaten kapında bitiyor bilgisayar çıkartalım şuradan Oran buradan buradan açmanın gerek yok tamam o zaman Bak şöyle. çek sen şöyle hop oh evet be. aç aç bitmiyor yalnız ha Vallahi. bakşana Şeref, Bakalım buraları. Yapışıklar. Bak şeffaf. Yan taraf yan kasanın yanı şeffaf bu arada. Burası damperli bir can. Bu arada arkadaşlar biz konfigürasyonu vereceğiz onu söyleyelim. Evet. Ee, E600 Aa. modeli diye geçiyor bu Casper'ın. Şöyle kenara kaldıralım. Yalnız kasa Ama. maşallah. Maşallah maşallah. Güzel gayet. Vallahi içi burada bak. Şimdi ne vardı bunda? 32 GB RAM var, DDR4. Açalım mı bir burayı ya? Göstere Açalım mı ya? Konuşana kadar görsün vatandaş diyorsun. Aynen öyle. 32 GB, 2080 var. Süper ekran kartı. Ekran kartını da iyi seçtik. Ekran kartını zaten bayağı bir... İyi seçtik evet evet. İyi seçtik. Zaten bir sürü evet, dünya markasının çok... ürünleri var bu arada. Zaten hani Olan. ekran kartını yan sanayi alamazsın da. Tabii canım, GB'nin ekran kartı var mesela. Ekran kartını da... Hatta... Bu arada biz 2080 aldık ama 3000 serisinden de kart alabiliyorsunuz onu belirtelim. Evet. Onu söylemekte fayda var. Extra RAM yuvaları da var. Daha genişletilebilir yani biz 32 koyduk ama isteyen arkadaşlar daha da RAM yuvasını Bizdeki, genişletebilirler. Bu arada, aa, anakartımız e, Gigabyte'ın B460 anakartı çok yüksek performanslı oyunlar için özellikle bir, e, e, bu kart biliyorsunuz. Çeşitli işlemli seçenekleri olabiliyor. i7, i9, i5 vesaire. Ne istiyorsanız alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hard disk ne kadar koyduk abi? SSD disk, koyduk. 480 SSD var. Bir tane evet. fayda diskimiz var. Yani hem SSD var hem disk var. Yani sistemi SSD'ye koyacağız zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada güç kaynağı da alt kısma yerleştirilmiş. Bak bu da çok hoş bir detay aslında. Çoğu bilgisayarda olmayan, çoğu kasada olmayan bir detay. Güç i̇şte. kaynağı şurada konumlandırılmış ve Şöyle çekelim. Hani, o kablo kalabalığına da neden olmuyor. Içinde. Aşağıda oluyor evet, aşağıda. Biliyorsun genelde bilgisayarlarda şu yukarıda oluyor. O da bazı sorunları beraberinde getirebiliyor. Burada şu alt kısma yerleştirmeleri güzel olmuş gerçekten. Benim hoşuma gitti ve kablo kalabalığı da yok. Anakarttan çıkan böyle bir sürü kablo falan gelmiyor. Evet. Bu arada güzel 32 GB RAM aldık ama mesela e, ana kartı değiştirerek 256 GB'a kadar da arkadaşlar buna konfigürasyon yapabiliyoruz. Yani aslında konfigürasyon birazcık ne istediğinize, bütçenize bağlı olarak değişebiliyor. Ya burada tamamen kullanıcıların tercihine kalmış. Biz böyle bir kasa toplamak istedik. Hani bizim işimizi tabii, tabii. görecek bir kasaydı bu. Bu arada farklı varyasyonlar alak. da var. İşte M2 disk alabiliyorsun, hard disk almak şimdi istemezsen almazsın. İçini bir takmak istiyorum ya. İçini bir, bir takalım değil mi? Bir cereya ya. İşletim sistemi alabiliyorsun veya işletim sistemi olmadan alabiliyorsun. Tamamen aslında kişiselleştirilebilme hikayesi var. Burada görüyorsunuz 4 tane USB çıkışımız var. İki Arkada tane da var yine. İki tanesi normal kulaklık, mikrofon gidişleri burada. Güzel. Etecek mi etiyor? Etiyor etiyor. Arkada da var USB dört Şimdi tane da. burada var. Hatta Basıyorum. dört. Basıyorum. Şöyle içine bak istersen oğlucum. Basıyorum. Şuradan Bas da alalım. Baz RGB olması lazım aydınlatma. Bak bak bak şöyle görüyor mu şöyle? Vay vay vay vay vay. Burada Bu arada var. Fanda da var. da var. Fanda da var. Böyle seçmiştik biz bunu. Kartlarda da kartta da, da RGB var. Fakat daha ufak bir detay vereyim bak şu kartın içinde bile var bir detay aydınlatma. Bu arada aktif PFC özellikli enerji tasarruf güç kaynakları da varmış. Yani güç kaynakları seçenekleri de çok fazla zaten. O konfigürasyonu girdiğiniz zaman Osman böyle onu seçeyim bunu seçeyim onu alayım bunu alayım. Böyle yüzlerce farklı kombinasyon götürüyorsun. Ee, burada şu önemli aslında. Bu oyun için mi toplayacaksın işte iş, i̇ş için mi toplayacaksın. Evet. Oyun için topladığın zaman bir sınır yok arkadaşlar. Yani ekran kartından o güç kaynağına yani çok geniş bir elfaza var önünüzde. Ama diyorsan ya ben yeni nesil oyunları en üst seviyede oynayacağım o zaman birazcık paraya kıyman Kıymak gerekiyor. Değil. Dolayısıyla böyle bir 20 bin liraları falan da zorlayabilirsin. Bu arada SLI desteği de var istersen satın alırken hani çift ekran kartıyla ben bunu kullanmak istiyorum diyorsan SLI desteği de alabiliyorsun. Yani aslında hani ne istediğini gibi az önce senin söylediğin gibi ne istediğine bağlı olarak bütün bu konfigürasyonu istediğin gibi düzenlemen mümkün. Şimdi süper... şunu toplayalım o zaman. Bizim bu kasamızda ne var Özgür Çetin? Söyle. Bunlar... İşlemciden başlayalım. İşlemci olarak ne kullandık? i7, i7 kullandık biz. 10. nesil 10. i7. 10. nesil i7. i7 Intel. 32 GB DDR4 RAM dedik. 480 SSD'miz var. Yanına 1 TB harddisk aldık. Evet. Yani koymak için. E, 2080 süper ekran kartımız var. GeForce'un. Gigabyte'ın. Evet. Gigabyte'ın ürettiği. Nvidia'nın, Nvidia ekran kartı ama Gigabyte'ın ürettiği. Anakart Nvidia. da Gigabyte bu arada onu da evet. söyleyelim. Bizim anakartımız da Gigabyte. Peki, ee, gelelim en merak edilen detaya. Fiyatı ne kadar? Fiyatı... Varmış. Bize kaça mal oldu bu cihaz? Kaça geldi bize? Bize oluru kaç? <gülüyor> Sana olur monitörle beraber söylüyorum yalnız. Monitör, <gülüyor> klavye, işte bu kutu içeri. Hepsi beraber 17 bin liraya falan geldi. 17 bin liraya geldi evet. bize. İyi değil mi? İyi ama bence. Ama yan taraf tamperli cam. Darbaya dönettim. Kasa etti. güzel. Ya Kasa Kaçık. burada... Biraz oyuncu tercihine kalmış kasa. Ama kasası şık. Benim çok hoşuma gitti kasa. Yani damperli cam olduğu falan zaten yazıyor üzerinde. Kasa benim hoşuma gitti. Bir de şöyle... Bu, bu arada mesela şey de alabiliyorsun bunu. Ee, farklı farklı soğutma sistemleriyle de, de alabiliyorsun. Yani mesela çok güçlü bir ekran kartı taktırdın. İşte... Sıvı soğutmalı da bir sistem koydurabiliyorsun istersen içine böyle bir evet. özelliği de var. Ya sıvı soğutmalı ben çok fazla tercih etmiyorum. Ama edenler var. Edenler var o bana çok kalsa, şekil gözüküyor. Bana kasa ben de RGB sevmiyorum mesela. Bu ne ya böyle falan diyorsun ama çok. Hani millet artık böyle Disk var bir tane benim yerde Diskte RGB aydınlatma var ya. ya Bende de, de ya, şey. Harici disk. Harici. Aynen. <gülüyor> harici diskte aydınlatma var. O da biraz komik oluyor tabii. Ama seven de var şimdi. Allah var. Hani Biz şimdi, sevmiyoruz. Monitörde bir açalım. Monitörle kasayı açalım. bir aşağıya alalım. Ay. Kapatayım mı kasayı? Kapatalım kasayı. Kapatalım kasamızı. Hoppa. Bir zarar vermeden yavaşça alalım. Tabii 17 bin lira. 17 bin lira <gülüyor> sonra çalışmak zorunda kalmayayım ben birkaç ay. <gülüyor> birkaç ay ücretsiz olarak Özgür <gülüyor> Çetin'i burada. Teknoloji okuyla e çalışmayalım yani değil mi? Evet şimdi monitörde açalım. 27 kişilik QHD. Oyuncular için. 2K yani. Özen bir. Şöyle kenara çekelim. Öneme sahip şöyle açalım. Monitör önemli artık günümüzde. Eskiden baktığın zaman hani o bu e, tüplü monitörler vardı ya. O dönemde çok bir şey fark etmiyordu belki ama şöyle ben arkadan mı ittireyim yine. Yine öyle yapalım biz Osman. Im. Ama artık monitörler de çok açtı yani kendini. Ya monitör önemli ama yani mesela. Yok eskiden önemliydi bu tüplü monitörler varken. Hepsi hemen hemen aynı şeyi veriyordu ama artık çek bakalım. olay çok farklı noktalara geldi. Bir saniye. Bir daha çek. Çek. Hadi. Evet bu da. Buradan bir şey oh. çıktı. Ops elektrik çarptı Of tamam, o, dur tamam, Ayak tamam. şeyleri burada herhalde. Tamam şöyle. Ayağımız burada. Bu da yine bayağı Oğlum, geniş bir. Kafaya vursan bayıltır yani ha. Az çok şey ya. Allah'ım evimi götürsek Osman ne yapsak ya? O çalışmayı da almaysın kendi bilgisayarları. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi ayağını yani kıralım bunun. Oo ayağa bak. Baya bir ayak yalnız o da. Bunun şeyleri nerede peki? Vidaları bu takılıyor mu acaba? Bu tam olarak böyle. Bu öyle. Bu Ama vidaları. Onun da vidaları var. Evet şöyle vidalıyoruz bunu buraya. Bunu da monitöre takıyoruz şöyle. Şu şekilde oturacak yani. tekrar monitörü kurmaya başardık biraz zorlandık ama başardık biraz böyle şöyle ayarlanabiliyor bu arada Evet yukarı aşağı yukarı dört aşağı yukarı arkaya doğru son olarak şu klavyeyi de, klavye de klavye falan gösterelim Aa, dur, şeyi şey Gamer vereyim. klavye gamer mouse. bu arada bayağı iyi bir şey 2000-4000 dpi diyor bak fareye bak 4000 dpi diyor RGB, bir marci bir şekilde Baya oyun şukur. bilgisayarı yapmışız biz ya Oğuz'a çaktırmadan. He? Oğuz bakıyoruz. Gizli gizli oyun oynuyor artık Montaj yapacağı yerde biz yokken. He oynuyoruz. <gülüyor> ne yapıyorsun Oğuz? E, montaj yapıyorum ne yapayım ya işte. Daha Cyberpunk'ı da oynayamamışsın. <gülüyor> İyi olur bak. <gülüyor> Bize zaten biz zaten için aldık zaten. Cyberpunk <gülüyor> oynadığı <gülüyor> aldık. Dedim ki Özgür abi ya bak bu çocuk Cyberpunk <gülüyor> oynayamadı. <gülüyor> Şuna bir 20 bin liralık bir kasa <gülüyor> toplayalım. <gülüyor> Vay baksana ya. Şıkıl şıkıl. Şekil. Bu da RGB'dir ha. Bunu takalım mı? Bir gösterelim ya. Raca bayar. RG bay. RGB oldu zaten belli, belli ya. Belli. Bağırıyor yani. Ben RGB'yim diye. Evet. Mouse da aynı şekilde. Şekil. Bak buradan direkt DPR'leri falan gösteriyor. Vay vay vay güzelmiş. Güzel mi be. yani? Bence hani Şöyle bilgisayarla vay gelen. Ağırlık da var. Bu bunu da göster. Oyuncular için ağırlık barları. Oyuncular Farin zaten Fahri'nin aya ayarlamak için. için. Bir de böyle küçük bir disket ama artık disk şeyi. Vallahi güzel bir bilgisayar topladık. Evet. Şimdi bunu içeri kuralım abi. Oğuz'un mekanına kuralım. Bir de çalıştırıp orada bakalım. Tamam. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi geldik odamızda. Bilgisayarı kurduk. Windows'da kurduk. Biz Windows'da almamıştık ama istiyorsanız Windows'da alabiliyorsunuz. Hatta ben şöyle alayım bak. Şurada bir ekran korumamız var. Ekranın koruması. Var. Resmi açılışı yapalım. Evet.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 Gerçekten. Monitör de güzelmiş. Bu arada evet. enteresan detaylar var şurada. Evet. Onları da göstereyim. Mesela şu mıknatısız bir yapı var burada. Böyle. Bunu da sonradan keşfettik. Havalandırma hızgırası gibi bir şey aslında herhalde. Neler? Yani toz çekmesin diye herhalde bunu buraya koymuşlar. Burada güzel de bak USB'ler de önde olması çok güzel ya. İki tane 3.0 var. iki tane normal var. Bunu söylemiştim zaten az önce. RGB aydınlatmamız çok şekil duruyor. Klavyenin de RGB aydınlatması. Ha, onu gösterelim. Bak az önce onu Yanlarda, gösterememiştik. Yanlarda bantlar var klavyelerde. Vallahi cayır cayır ha. Fışır fışır her tarafı yanıyor böyle. Bunda montaj da yapılır. Oyun da oynanır Osman. Bak söyleyeyim. <gülüyor> Oza dikkat etmek lazım. Şuradaki şey çok güzel şu detayda ya. İçerideki fan detayı da. bir fan. Böyle ışıl ışıl her yeri. Gayet güzel. Hatta şun da var galiba plastiği. Bunu da sökelim. Biraz. Sen bunu sen bir sök. Bunu da biz sökelim. Özgür Çetin her, her şeye şeyi atıyorsun ya. Atlamayalım yani. ya biraz. Tamperli camımız da var. Yani suya şey Basınca. Sizin şuna buna dayanıklı camımız var. İçeriye görüyoruz böyle. Evet, sonuç olarak montaj bilgisayarımızı kurduk arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde Oğuz bu bilgisayarla çılgın montajlar, montajlar yapacak. Montaja başlayacak. Bakalım sizler aradaki farkı fark edebilecek misiniz? Evet. Yorumlarınızı bu... videoların altında harika olmuş, güzel olmuş, kötü olmuş, o da olabilir. Oğuz sen çık ben çalışayım orada falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yorumlarınız olabilir. Videoların altına paylaşmayı unutmayın. Ee, kanala abone olun her zaman söylüyoruz yine söylüyoruz abone olun abone olun bize destekleyin İler, ileriki günlerde bu bilgisayarla bir de oyun testi yapar mıyız? yaparız be valla yaparız kaç FPS alıyor falan bakalım oyunlardan bakalım. şöyle ama GTA şey çalıştırır mı falan <gülüyor> <gülüyor> GTA'yı alatır mı ya ne çalıştırması sizin Türkiye'de genel şeyler. GTA 5 çalışır mı falan bütün bilgisayarlar şeylerden soruluyor ama <gülüyor> <gülüyor> i̇şte genel bir şey genel böyle Sistem gereksinimi tablosu gibi güncel bir şey. Oldu. Yükleyelim böyle en güncel oyunları. Bakalım kaç FPS alıyoruz. En yüksek çözünürlükte neler veriyor bize. Görelim, görelim bakalım. Bu kadar para verdik. Bir oyun performansını da görelim yani. Görürüz tamam yaparız onu. O zaman kanala abone olun. Aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal yada takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere de. Hoşçakalın. Hoşça kalın.